Merhabalar ben Özel Türkiye Hastanesi Kadın Doğum Hemşiresi Eda Özçelik Bugün sizlere anne sütünün öneminden bahsedeceğim Beslenme doğduğumuzdan itibaren Yaşamımızın sonlanmasına kadar devam eden Temel bir etkendir. Anne sütü bebeğin ilk doğduğu zamandan itibaren 2-2,5 Yaşına kadar devam etmektedir Beslenmenin en temel etkeni doğru besinler Almaktır. Anne sütü bunların en başında Gelmektedir. İlk ve temel taşı anne sütüdür İlk bir hafta annelerimizin göğüslerinden Kolostrum isimli bir süt gelmektedir Bu süt bebeklere enfeksiyon ve bağışlığa Karşı korumalıdır. Anne korum özellikle ilk 6 ay içinde protein, yağ, demir, vitamin gibi bolca özellikler taşımaktadır. Anne sütümüz bebeği enfeksiyonlardan korur ve bebeğimizin bağışıklığını güçlendirir. Anne sütünde yeterli miktarda su ve vitamin olduğu için bebeklere ekstra ilk 6 aydan önce su verilmesi önerilmez. 6. aydan sonra bebeklere ek gıda başlanabilir ve 6. ayla birlikte bebekler 2-2,5 yaşına kadar emzirilebilir. Anne sütüyle beslenen bebekler daha sağlıklı bir gelişim sağlamaktadır. Sağlıklı bebekler ileri yaşlarında daha sağlık problemleri yaşamakta ve daha az Bunlara ek olarak zihinsel gelişimlerde daha fazla olmaktadır. Bebeklerimizi lütfen anne sütten mahrum bırakmayalım, bol bol emzirelim ve sütlerimizden yararlandıralım. Tüm sevgili anne adaylarıma ve annelerime sağlıklı ve bol sütlü günler dilerim.